Selamlar bileti bugün sizlerle birlikte bravallanın yeni bölümünde bölümde beraberiz Umarım güzel videolarımı iyi olur hemen Ranked 0'dan elması serimize geçelim Evet millet bildiğiniz gibi en son Ranked 0'dan elması diye bir başlattım ve şu anda Altın Elo'ya çıkmak üzere izleyen hesabımızda Umarım güzel videolarımı eğlenirsiniz Eğer videomu beğenirseniz ve eğlenirseniz aşağıdan beğenmeyi abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız Bu arada hemen şöyle karakterimizi seçelim ne alalım Orion oynayalım Yakın zamanda Twitch, e, tv slash aybekozgur 34 adresinde yayınlara başladım. İstiyorsanız beni desteklemek ve yayınlarıma gelmek, genel olarak bravhall oynayacağım yayınlarda. E, aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten yayınlarıma ulaşabilirsiniz ve birlikte eğlenebiliriz. Birlikte bravhall da oynayabiliriz canlı bir şekilde. Videolarımın altında bazen görüyorum, gel vs, gel vs lan it falan. E, böyle şeyler yazmayın arkadaşlar bir daha, kızarım. E, <gülüyor> şaka bir yana. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, Twitch'te birlikte o, ne oluyor? Twitch'te birlikte vs atabiliriz, doyasıya saatlerce. Bu arada mikrofonumun kalitesi ee, fark etmişsinizdir de değişti çünkü birazcık ayarını değiştirdim, daha güzel oldu diye tahmin ediyorum. Ve yakında yeni bir kamera alacağım, böylece daha kaliteli full HD bir kamera sunumu sizlerle birlikte olacak. Bu arada arkadaşlar Brawlhalla'da konuşurken spam yaptığımı fark ettim videolarda. Kusura bakmayın onu e, bir şekilde artık gidereceğiz. Olabildiğince spam yapmadan size de oyunu öğreterek oynamaya çalışıyorum. Bu arada gerçekten kanalı Brawlhalla olarak bir yerlere gidiyor ama diğer videolarım izlenmemeye başladı. Mesela bir tane troll video çektim. E, Gio Baba modu diye bir clickbait troll. Gereksiz ama eğlenceli bir video. Onu niye izledim? <gülüyor> Yok şaka bir yana, ee, arkadaşlar şu videoyu bir e, lütfen yani 100 like yapalım çünkü ben Hallamın iyi olduğunu biliyorum seri olarak, kanalı taşıyan bir seri olduğunu biliyorum ama bugünlerde bir solduk arkadaşlar, benden mi sıkıldınız bilmiyorum ama e, dediğim gibi bravhallı bizim kanalımızı taşıyan bir seri ve bunu belirtirseniz bu videoda çok sevinirim. Hani öyle like takıntısı olan bir insan değilim ama son videolara gelen like oranı zaten like'ımız dislike'ımız az. Dislike'ımız bir tane kişi atıyor biliyorum kendisine. Ee, kendisi kendisini bilmediğimi zannediyor. Özellikle atıyor videolarıma. Bak sinir oldum. düştüm aşağı. Neyse e, bu kişi kendisini biliyor. Ben de onu biliyorum. İşsiz bir arkadaşımız e, videoyu beğense de beğenmese de dislike atıyor ve onu bilmediğimi zannediyor. Bir gün onu enseleyeceğim. tanıdığım bir insan. Bilmiyor ki bu dislike atan kişilere bakabiliyoruz. Çok basit programlarla. Ee, bunu ona göstereceğim. Artık utanır mı, mı koltuğun altına mı girer bilmiyorum. Ama seni biliyorum çocuk. Şişman çocuk. Bana bak evet biliyorum seni. Peki neden çocuk? Şu şekilde oynarsak. Bu arkadaşı yenme şansımız çok yüksek. Altın MMR'a, altın Elo'ya, altın yere <gülüyor> çok az kaldı. Sen böyle paso kaçarsan olmaz ama. Bu arada arkadaşlar abone butonumuz Twitch'te açıldığında 100 abonede, Twitch 100 abonede yani, ee, Razer'ın ve güzel bir mouse'unun çekilişini yapacağız. Onu beraber karar vereceğiz. Belki Razer olmaz Logitech olur bilmiyorum. Sizin kararınıza göre değiş. Anket belirleyeceğiz. 100 abone olduktan sonra <gülüyor> haberiniz olsun. Yani yine size çalışmaya çalışıyorum. Ee, param ve yetkim el verdiği sürece tabii ki. Şimdi Aa. Benim vurmam gerekiyordu aslında ama neyse o vurdu okey. İlk maçımız lose oldu. İkinci maça geçelim hemen. Evet ikinci maça geçtik. Karşımızda Mordek var. Bakalım neler yapacağız. Bu sefer kazanmamız gerekiyor. Çünkü Diamond'dan elması çıkmak gibi bir hayalimiz var. Bakalım nasıl olacak. Sıfırdan kastımız. çarımızla. Allah'ım afk kelli uçacaktım. Biraz fazla odaklandım ama hızlı hızlı çıkmamız lazım ve biz bir maç kaybettik. Bu MMR'ımıza düşürür. Artistlik yapma artistlik. Hay... Okey, sakince bekliyoruz. Oraya basmadım, yemin edebilirim ama ne yazık ki kanıtlayamıyorum. As, ah zem kalmamış. Kötü oynadık oraya, neyse sıkıntı yok devam edelim hemen. Ee, şimdi açıklayacağım birkaç şey daha vardı, muhtemel videodan sonra kendime söyleyeceğim ama şu anlık hatırlamıyorum. Ee, şu anlık oyunu anlatabiliriz. Mordex'imiz var bir tane bir adet karşımızda. Artist martis havalı mı havalı bir Mordex'imiz var. Ama havasını şu, şu şekilde şu komboyla indiriyoruz. Hemen gördüğünüz gibi adam tokatmaya. Devam ediyoruz aynı kombodan. Şimdi başka bir kombo. Evet gördüğünüz gibi hemen blok eledik. Adamın... İkisi bile... Bilet Gel gel. Gel annem gel. Oy. Gel seni bir yumrukla öldüreyim ben. Artistin yani sen. Görüşürüz. Gider misin kardeşim benim? Hadi be yukarı çıkartacaktım Reis'i. Biraz daha oynardık top gibi güzel olurdu. Neyse arkadaşlar bununla yendik. Son bir maç daha atalım sanırım altına çıkma maçımı mı? Hayır değil daha demin düştük doğru. Neyse sıkıntı yok. Ee, şuradan güç geldi gücü verince kalkan azalıyor. Gücü verip kalkanı azaltmayalım yok. Yok. Saçma. Saçma. Devam edelim. Karşımızda gerçekten tehlikeli, riskli ve bir o kadar da öfkeli bir rakit var. Rakit mi? Dusk var karşımızda arkadaşlar. Bayağıdır dusk görmüyorum. Skillerini hatırlamıyorum. Hayırlısı. Bu arada arkadaşlar, düşük elonun vazgeçilmez silahı değilim artık. Orion. Vazgeçemiyorum düşük eloda ya. Başka bir şey öyle oynamıyorum. Hmm, bu arkadaş spamur mu? Hmm. Spamursin, <gülüyor> değil mi? Tastikleyelim ona, yiyelim. Combo spamı yapacağım ona göre. Combo spamı yapıyoruz ya. Biz de böyle bir insanız işte. Adamlar X spamı yapıyor biz kombo spamı yapıyoruz. Bak şimdi. Bu arkadaş spamır. Ama biz ona hiç beklemediği bir hamleyle saldırıyoruz gördüğünüz gibi. Combo spamına birazdan başlayacağız. Bu şekilde tak tak tak öldüreceğiz arkadaşı. Mızrakla devam etmek istiyorum serüvenime. Çok iyisin kanka. Hadi bu videoda altın olalım. Sanırım. Hmm. Hayatı seyrede.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 take fight back Better than you face it Thinking that they giving them, You're not the straight kid No, they don't give a damn You got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight, man There's too many others And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you're just fake, Nah, I don't want to hear it anymore I don't want to hear it anymore